Şimdi, süpernovalardan bahsettiğim video ile ilgili bir düzeltme yapmak istiyorum. Sizlere süpernovanın bin yıl önce oluştuğunu söylemiştim. Ama aslında bu tam olarak doğru değil. Doğru olan ise, bu süpernovanın ilk olarak 1000 yıl önce gözlemlenmiş olması. Diğer bir deyişle, gökbilimciler tarafından patlama ile doğan ışığın ilk defa bin yıl öncesinde gözlemlendiğini düşünüyoruz. Bu noktada hatırlamamız gereken Yengeç Nebulası ve onun çekirdeğinin kabaca 6.500 ışık yılı uzaklıkta oluşu. Bu ışık bile, yani bu resimde görülen her şey aslında 6.500 yıl öncesine ait yani süpernovanın gerçekten ne zaman oluştuğunu da hesaba katarsak, bu yaklaşık 7500 yıl önce olmalı. İlk patlama 7500 yıl öncesinde olmuş olmalı ki, bu patlamadan bize ulaşan ilk enerji bugünden 1000 yıl önce olabilsin. Bu enerjinin bize ulaşmasının 6500 yıl sürmesi gerektiğini bildiğimize göre, ve bize de ilk ışığı bin yıl önce ulaştığına göre, süpernova 7500 yıl önce oluşmuş olmalı. Sadece bu konuya bir açıklık getirmek istedim. Bazılarınız bu şekilde düşünmüş olabilir ama, doğru anlaşılmasından emin olmak her zaman önemlidir. Bin yıl öncesi derken aslında bu patlamanın bin yıl önce gerçekleştiğini değil, ilk defa bin yıl önce gözlemlendiğini belirtmeliydim. Yani asıl olay aslında 7500 yıl öncesinde gerçekleşmiş olmalı. Hoşçakalın.